Herkese merhabalar. Ben Şevval. Kanalıma hoşgeldiniz. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü bugün bizim karantinamız bitiyor. O yüzden dışarıya çıkabiliyoruz. Ben de hazırlanıyordum. Hazır hazırlanıyorken hemen kamerayı açayım dedim. Yani bu anları da beraber yapalım diye. Sizi yüksek ihtimal hızlandırırım bu kısımlarda ki çok fazla zaman kaybetmeyelim. Zaten bir önceki videomda günlük makyaj olarak neler yaptığından bahsetmiştim. Eğer merak ediyorsanız şuradan ona gidebilirsiniz. Kaşlar kaşlar kaşlar. çalımı yapıyorum. Beraber yapalım istedim. Şimdi tamamen hazırlanayım. Sonra zaten çıkıyoruz. Arkadaşlar çıkıyoruz. Uzun süredir ayakkabı da giymiyorum. <gülüyor> Bakın burada kim var? Merhaba. Merhaba bugün aslında kapalı çarşıya gitmek çok istiyordum çünkü oradaki kumaşçılara bakacaktım ama pazar günü olduğu için yüksek ihtimal kapalıdır diye düşünüyorum bir yandan da fotoğraf çekilme günü ilan ettik bu günü yani ilerleyen dakikalarda beraber göreceğiz ne yapacağımızı çok planlı bir gün değil bir gün şimdi Banur'u almaya gidiyoruz işte bu yüzden geç kaldık çok? Bir vereyim. Tamam, <gülüyor> Ben sana ne soracağım? Bağnur için Kapalı Çarşı'ya gitmek istiyordum ya. Sence bugün pazar ya açık mıdır? Belli olmuyor ki kısıtlama geldi ya. Evet, ben de onu düşündüm. O yüzden kapalıdır gibi geldi bana. Ne Aynen. Ablam bugün Bayağı bir defa yazacak. Sonrası bizden ayrılma kutlaması yapacağız. Mutlu musun abla? Oh. Mutluyum. Moralim bozuldu, sınavlarım vardı bir sürü zaten. Gerçekten nasıl geçti? <gülüyor> Hepsi iyi. şimdi AVF'nkiler var. Aslında şey, bu karantina döneminde ben de keşke dedim okulu uzatsaydım. saydım. Sana bir şey diyeyim mi? O kadar, o kadar iyi oldu ki. ki. Hele ki AVF'de okuyanlar var ya çok şanslı şu an. Evet. Ama bir pişman olmadım değil yani. Olsun nasip böyleymiş. Çok sıkıcıydı on dört gün var. Bir de bana sokun. <gülüyor> Karantinanın başlarında o kadar çok aktivite yapmışım ki aktivite kalmadı. Hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şey yok. Evet. Geçen gün 21 yaşında olduğumu iddia etiyordum evde. Ama inandım bunu. Sonra hesaplayınca 22 yaşında olduğum öğrendim. Sonra kabul ettim ben. Ya. Yaşlandım kız Banur. Geçen biri bana ne dese beğenirsin. 24 yaşında değil mi? Aa yaşında baya geçmiş. Neyi kastetti tam olarak? Ben çok iyi anladım neyi kastettiğinde. Ama gezmeden toz balanda geri kalmıyor. Çok güzel duruyor ama geç kaldım çekmek için. Evet. Arkadaşlar biz şimdi Ice Town'a geldik. Bir inelim de o zaman anlatacağım size. Arkadaşlar burası Ice Town. Ben burayı yeni keşfettim. Yani daha çok böyle fotoğraf çekilecek kafeler var. Normalde Takay'de yaşayanlar bilir. Herdivan dışında böyle çok fazla fotoğraf çekilebileceğiniz alanlar yok. Ama ben burayı beğeniyorum. Dur etrafı göstereyim. Her Burası çok güzel ve şurası çok güzel. Ben fotoğraf sıramız aldım. Şimdi sıra Bahanur'da. Bundan sonra bir AVM'ye geçme durumumuz var. Çünkü birkaç tane eksik var. Uzun sürece dışarı çıkamadığımız için. Onları alırız belki. Şu an zaten biliyorsunuz hiçbir yerde oturulmuyor. Normalde aslında burada oturmayı planlıyorduk ama malum durumdan ötürü. O yüzden oturamayacağız. Burada da işimiz bitti. Bence bugün en zor işi buydu ama hallettik. Gerçekten fotoğraf çekilmek çok zor. Ama bazen mecbur kalıyorsunuz. Evet şimdiki adresinize de geldik. Şimdi bir Mango'ya girelim bakalım. Ben genelde Mango'ya girer girmez hemen aksesuar bölümüne gidiyorum. Yeni bir şey yok sanki? Ben de göremedim ama Aa, hangisi bakayım? Favori çanta. Çok güzel. Her, Her şeyini sığdırırsın. Sevimli ama. Pullanan var mıdır gerçekten? <gülüyor> Benim mango'da istediğim bir tane şey var. Bot vardı da. Onu ben online'da gördüm <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam. Bir de nereye Mango'sunda görmüştüm. Bir yerde görmüştüm <gülüyor> de burada yok yani. Ha Burada indirimli sanırım evet. Kırmızı etiketler. Güzel değil mi abla? Ama ben ama. şu şeyden pek hoşlanmıyorum. 150. İyi bence fiyatı. Şu boru kısmı var ya. Evet. Bundan emin olamıyorum ya. ya. Biraz daha uzun olsun. Şey. Evet. Ben bunu görmedim. Beni çok etkilemedi. Beni <gülüyor> etkilemedi. Beni Oy çokluğuyla. Mango'nun ürünlerini beğeniyorum gerçekten ya. Tasarımları güzel yani. Mesela bunu beğendim. Fiyatı 349 lira. Geçen seneye kıyasla şu anda daha pahalı ama bu seneki fiyatlara göre iyi bence. Elle de bir tane bot gördüm siyah. Ya onu alacağım ya da Ha tamam gördüm. Abla buldum Bunlardı. Ben çok beğendim. Çok katı. Yani böyle ama biraz şey kombi. Kovac... Biraz daha bir ince. Evet. Şu an soğuttunuz beni bottan. Sağ olun. Ama bak şimdi. Ben beğenmiştim ama. Yani şurası kötü mü ya? Kaba ya. Zor. İyi mi kötü mü? Ne bileyim ya. Ben beğenmiştim. En azından bakmış oldum. Aklında bulunsun. İnternette gördüğümde aynı güzelliğe sahip. Dur bakacağım. Sivit mi alacaksın? Siviti. <gülüyor> Güzel. Ne renk istiyorsun? Görünüm. Erkek revunumdan giyiyormuş. Burada kabanlar güzelmiş. Şu renkleri kombinleyenlere çok yakışıyor ama ben kendime bir türlü yakıştıramıyorum. Özellikle şu mint yeşili mont falan. Çok hoş bence. Ya bence. ondansa beyaz daha mı güzel bence. Değil mi? Hı, -hı. Yani. Güzel. güzel kötü değil değilim. Sen bilirsin yani. Kalabilirsin. Şimdi işe başlayacağım ya. Yani. Çok alayım kullanışlı olacak. olur. X. Çinekledik. Bunu da midyum alalım bence. Launch. Midyum nerede? Sabit de miydi? Yok. Ben de sev şuraya yastığımı işte. Kalmamış sanırım. Yok. Şu an bunu alman için uğraşıyor Evren. Ya boş ver ya. Renkli olsun. Ben beğendim bence bunu. Ya çok erkeksi durmuyor. Ne yapayım? Erkek kız ayrı mı var? Hı? Bedeni çok sıksel. çok iyi. Erkekler olsa söylerler diye düşünüyorum. Şurada bekle tamam mı? Bekliyorum. Kıyafetimi burada göstereyim. Bakayım. Bol durmadı bence. İyi mi? Kardeşim gel. Arkanı dön bakayım. Arkası çok güzel duruyor. Halkan gel. Şerini katayım ki ben ama illa ki bol duvar canım. Haa evet kollardan. Şu kolları da ayarlasa aslında. Hiçbir en katı etti madem alken yer alıyorum Nasıl abla sence bollu? Çok bolluk. Ama arkanı dön, arkası çok güzel. Değil mi? Yok çok büyük beden de başka bir beden yok. olarak kötü durmuyor. Bence de. Peki oturulmaması için buraları bağlamaları. Tamam, araba araba bir bikini olacak. Yemekleri aldık. Arabaya, Arabaya gidiyoruz çünkü. Malum burada yenmiyor. Yani, Çok marşman yiyoruz acaba. Evet. Emin ol. En alt katınasız. Evet. Ne güzel. Bu bir önden daha iyi. Aynen ben de. Ustalar Vallahi editlemem. <gülüyor> Yoruldum. Niye tepsiye bile nasıl olacak? Siz ya tepsiyi bile sunmuyorsunuz. Bunu nasıl süs'sün? Nasıl Hayret senin hmm. bu sefer bol bol konuşuyorsun. Yemek yedim anne. Aydımda şeyde. Hiçbirini bulamamıştım. Şu an hepsi var medyamda. Ama fiyatlar çok yükselmiş. YouTube'a başlayacaksanız haberiniz olsun. Senin kameranla aynı gibi. Bak Kameran şimdi X'in hızı bak. O çevirdiğin o hız. Kanki o halka. Tamam tamam. Şey ben X'in kamerasını mi? daha çok beğeniyorum ya. Bir, bir dakika ben ikinciyi açacağım. Evet son bir yani çok da fark yokmuş gibi daha yani. bir böyle. Ya şimdi buradaki ışık da etkili ama Yok şey canlılık. Oldu. Bir şey diyeyim mi seninki daha Ay iyi güzel. Ay abla seninkini daha iyi çekti. Evet. evet seninki daha güzel çekiyoruz. Benim kameram güzel zaten. Ben... E tamam <gülüyor> sen bir kötü düşünüyor musun seninki daha Telefon güzel? Telefon bakmaya. Bir iş düşünüyor. Bilemedim ya. Sanki Seni... ya mesela 12 ile X'i karşılaştırayım. Ama baktı mı? Rengini aç bir sene. evet bir fark var. Yüzükler mi? Evet. Çok güzeller. Abe nişan sunacaklar. Bakayım. Ha şunlar işte bende gümüş var ya. Hı, -hı. Sarı olabilirim evet. evet. Bunu alıyorum. Ben Şu an H&M'deyiz. Şu çantayı ben Bu güvenmiş. Bundan istiyorum. Diğerlerine Niçin? de bakacağım. Ziyaflıkla karşıtı. da kivili. Hmm. Şunlar evdeki bitiyor ya. Bunu mu alsam yoksa ben bir tane alıyordum ya. Acaba, ben de çok merak ettim. Sizce yani krem gibi Jel mi acaba? Gel gibi sanki. Ama yüzümde güzel durur mu? Bilemedim. Hasta zararlı. Yatıştırıcı, Asıl jel, yatıştırıcı jel ama diyor. Şu aloe veralı ya. Evet, Bana genelde hakikaten. yüzüm yağlı olduğu için aloe verayı öneriyorlar. Senin yağlı mı? Hı hı. Üzüm Benim yağlı. de çok kuru işte. Ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Şundan denesem mi? Ama diyor ki hassas bu diyor. İşte çok işte değişik geldi. Ne? Bilmiyorum markasını Bilmiyorum, ilk şey defa gördüm. Ha? Hayır. Şey, nemlendirici hı -hı. krem gibi. Yüz ve vücudunuzdaki kuru hassas hı -hı. bölgelere uygulayabilirsiniz hı -hı. diyor. Bilemedim ya ama hoşuma gitti bunlar. Yani sadece hayati olanları aldım. Ne olur? Şunları şu güzel kokuyordu ya. Yani. Hoş bulduk. Numaram neyse tabii ki. Olabilir evet. alışverişi bitirdik. Şimdi bir şeyler alacağız. Sonra artık gideriz. Çünkü saat geç olmaya başladı. Artık eve gidiyoruz, değil mi? Kamerayı ne zaman buraya koysam düşünüyorum. Uzun zamandır resim atmayınca resmen nasıl atacağımı unutmuşum. Şaka gibi. <gülüyor> Konuşun. <gülüyor> ben <gülüyor> gidiyorsun. <gülüyor> Gideceksin. <gülüyor> evet gönül. Şey, daha bugün gönül için. Bugün gönül <gülüyor> istifasını verdi. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Ablama için <tutuyor> hemen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle çekemem. Nasıl çekiyorsun Şevval? Helal olsun valla. Ama bak ben mesela nereye bakacağım bilmiyorum. Ay yok hiç bizdik şeyler değil. Tam Şevval senlik bir şey. Bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Ne giyiler koşar mı ya? Ne <gülüyor> evet, evet ya. Benim ben de, de gibi bizi... yaptım. <gülüyor> Acardım. Sonunda eve geldim. Aslında ne eğitim kapalı çarşıya da gitmekti. Ama pazar gününe denk geldiği için maalesef kapalı olduğu için gitmedim. Belki çarşamba günü gidebilirim. Hem kumaş çarşısına da uğrarım orada. Belki yine birlikte gideriz zaten. Onun dışında gördünüz zaten AVM'de birkaç almamız gereken şeyler vardı. Onlara baktım. Hatta aldıklarımı da sizinle paylaşayım. Gereksiz şeyler almadım aslında. L'Oreal'in diğer maskelerini denemiştim. Kivili olan peelingini aldım. İçi çok güzel gözüküyor. Onun dışında bir de şunu aldım ki bunu çok fazla merak ediyorum. Eğer yanlış anlamadıysam Kore kozmetiği yazıyordu standta Yüksek ihtimalle bir Kore markası olması lazım. Aslında İngilizce yazıyor üstünde ama bilmiyorum. Kullananlarınız var mıdır bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm. Ben de denedikten sonra göreceğim ama kıvamı çok ilginç. Sanki böyle jel kıvamda jole gibi gözüküyor. Vav wow, çok güzel gözüküyor. Ay bir saniye elimi süreceğim elde duruşuna bak. Bakalım şu an tam denemediğim için bir şey söyleyemem tabii ki. Benim aldıklarım bu kadardı. Öyle bugün bu şekildeydi. Umarım benimle gezmekten keyif almışsınızdır. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup yorum bırakmayı unutmayın. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.